Bu soruda diyor ki, verilen denklemleri eğim kesişim formunda tekrar yazın ve koordinat düzleminde gösterin. Burada bir koordinat düzlemimiz var. Hatırlayalım, eğim kesişim formu y eşittir mx artı b olarak yazılır, hatırlıyorsak. m eğimi, b ise kesişim noktasını ifade eder. Bu yüzden de adı zaten eğim kesişim formudur. Ve burada da bu denklemleri cebirsel olarak bu forma dönüştüreceğiz. Evet, a doğrusuyla başlayalım. A doğrusu standart formda yazılmış. 4x artı 2y eşittir eksi 8. Yapmamız gereken ilk işlem 4x'i karşı tarafa geçirmek. Peki bunu nasıl yapacağız? 4x'i elinden tutacağız, usulca karşı tarafa geçmesini sağlayacağız. Evet, neyse şaka bir yana. Bunu nasıl yapacağız? Bunun için iki taraftan da 4x çıkaralım. Denklemin iki tarafından da çıkaralım. Denklemin sol tarafını 4x'ler sadeleşti ve sadece 2y kaldı. Sağ tarafta ise, eksi 4x, eksi 8 veya eksi 8 eksi 4x de diyebilirsiniz. İşte eğim kesişim formunda yazmış olduk. Şimdi y'nin yanındaki 2'den kurtulmak istiyorum. Bunun için de iki tarafı 2'ye bölebiliriz. Bölelim. x sol tarafı, sonra da sağ tarafı 2'ye bölelim. Her terimi 2'ye bölmemiz gerekiyor. Sonuç olarak y eşittir. Eksi 4x 2'ye bölündüğünde eksi 2x kalır. Eksi 8'i 2'ye böldüğümüzde de eksi 4 kalır. Eksi 2x eksi 4. Evet, artık a doğrusunu çizebiliriz. a doğrusunun y kesişim noktası eksi 4'müş. 0'a eksi 4 noktası bu doğrunun üzerinde demek ki. Eğer x sıfıra eşitse, y de eksi 4'e eşit olacak. Şimdilik bir nokta koyalım. 0, 1, 2, 3, 4. Evet, bu sıfıra eksi 4 noktası. A doğrusunun y kesişim noktası. Eğimimiz ise eksi 2x. Her pozitif yönde bir birim gittiğimizde, iki birim de aşağıya inmek zorundayız. Bu da eğimimizin eksi 2 olduğunu gösteriyor. Eğer 2 birim gidersem, 4 birim aşağı inerim. Eğer 1 bir birim geri gidersem, y doğrultusunda 2 birim yukarı çıkacağım. Çünkü 2 bölü eksi 1 eşittir, eksi 2'dir. Eğer 2 birim geri gidersem, 4 birim yukarı çıkacağım. Evet, pekala çok konuştuk, şimdi bunu çizelim. 2 geri ve 4 yukarı. Doğrumuz da sanırım bunun gibi bir çizgi olacak, evet. A doğrumuzu çizdik, şimdi de B doğrusunu yapalım. B doğrusu da 4x eşittir eksi 8. Peki, bunun nasıl eğim kesişim formuna dönüştüreceğiz? Çünkü y değeri yok. Demek ki dönüştüremeyeceğiz. Çünkü değerleri eğim kesişim formuna yerleştiremeyiz. Ancak sadeleştirebiliriz. Denklemin iki tarafını da 4'e bölelim. Her terimi de 4'e bölerek sadeleştirebiliriz. Sonuç olarak x eşittir eksi 2 çıkar. Bu da y değeri ile ilgilenmediğimiz anlamına geliyor. Sadece x değeri eksi 2 eşit. x eşittir eksi 2. Evet burası eksi 1 eksi 2. İki yönde de x eksi 2 eşit olmalı. Bu x ekseni, bu da y ekseni. Evet bu arada başta bunları isimlendirmeyi unutmuşum. Evet şimdi de sonuncusunu yapalım. 2y eşittir eksi 8 c doğrusunun denklemi ise, dediğim gibi 2y eşittir eksi 8. Pekala. Denklemi yine iki tarafında 2'ye bölebiliriz. Sonuç olarak ne çıkar? y eşittir eksi 4. Bu da eğim kesişim formuna benzemiyor, biliyorum. Ama aslında öyle. Sadece x değeri olmadığı için eğimi 0. Tekrar yazmak gerekirse, y eşittir 0x eksi 4 de diyebiliriz. Y kesişim noktası eksi 4 ve eğim sıfır. X yönünde rastgele çizerseniz y değeri asla değişmez. Her zaman için eksi 4'te kalacak. Y değeri eksi 4'te de sabit kalacak. Şöyle de diyebiliriz. Y eşittir eksi 4 ve x değerinin hiçbir önemi yok. Ve işte bitirdik. Bu kadar.